11 Ağustos 2021, Mersin, e, Akdeniz, Köyü. Yampar köyündeyiz. Yanımızda evet. Abdurrahman Sakar. Sakar. Burada 5 dekar erik bahçesinde, evet. Black Splinter erik bahçesinde rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Çok şükür. Neler benim. oldu? Bir kısaca özetleyelim. Çok, çok güzel verimi aldık elhamdülillah. Ee, yani e, 79'da biz buraya başka bir e, narenciye yapmıştık. Evet. E, diyebilirim ki hiç daha böyle para almadık. Şöyle diyelim, bu ağaçlar, olmasın. ağaçlar kaç yaşında şu anda? Yani, Nisan'ın 3'ünde 3 üç yaşını doldurdu. Şu anda 4'ün içerisinde. Dördün içerisinde evet. Bu sene 5 tekardan ne kadar verim aldık? Kaç ton verim aldık erik? 7 ton. 5 tekardan 3 yaşında ağaçlarımızdan 7 ton erim aldık. Kalite nasıldı? E zaten içine giren tüccer çıkmadı ki. Tüccar çıkmadı, İş, e, işini dedim, bile yok. Kalite... Ya arkadaş ben başkasına satayım sen benim istediğimi vermiyorsun dedim. Yok dedi. Ya olmaz dedi. Ben dedi gördüm bunu inşallah alacağım dedi. İnşallah alacağım dedi ve aldı evet, yitirdi. Şimdi evet. şöyle şey yapalım. Şimdi bu ağaçlarda e, Haziran'ın ilk haftası gibi evet hasat yapıldı. Evet. Arkasından e, bunlara yaz budaması yapıldı ve sürgünlerimiz bu şekilde. Evet. Şöyle evet. göstererek gidelim yavaş yavaş hemen. Haziran'ın 12'sinde hasat yapıldı. Aha. 22'sinde de budama yaptık. Şimdi burada budaması. tepe yaz budaması şöyle evet, yapılmış. Evet yaz budamasını 22'sinde yaptık. Şu e, bu şekilde ekranda görülüyor. Şimdi şöyle diyelim. Rekor gelişimi uyguladık. Evet. Verim anlamında ağaçların gelişim anlamında gövde kutuları gelişmiş, sürgünlerimiz iyi. Yaz budaması yapmışız. Bir de kış budaması da yapmayı Yapacağız. düşünüyoruz. Birinci ayın 10'unda, 12'sinde veya 15'inde. inşallah. Verim anlamında... Inşallah. 7 ton, 5 dekardan 7 ton aldık. Elhamdülillah. Bizi mutlu etti. Çok şükür. Ee, bölgede erik yetiştiriciliği nasıl, nedir? Şimdi efendim bizim buralarda erik ve şeftaliye yeni başladı millet. Yeni başladı. Narinciye'den e, ilk çıkan hangi türse hemen ona koşmaya başladık. Şimdi e, bahçenizi gördün peki diğer üretici arkadaşlar çevreden geçenler ee, ne yorum yapıyorlar? Bir, birkaç günesi gördü. Aa ya Hacı sen bunu nasıl böyle geliştirdin diye söyleyenler de oldu. Diye söyleyenler evet, oldu. Evet içimiz yani 3-5 kişi böyle o... kahvede duymuşlar kahvede. Hı -hı. Ya Hacı'nın ora çok güzel oldu orası ya bu, orası güzel oldu. bu. Bu nasıl? Bende hiç seslenmedim. Benim oğlana sorun, olana sorun diyorum. Fatih Sekar evet. oğlu bize temas kuran, bizimle iletişimi geçen evet. arkadaşımız. O şu an bugün burada değil. Tavsiye eder misiniz erik üreticilerine, Mersin'deki üreticilere, Türkiye'deki erik işi yapan, şeftali işi yapan? Tabii ki efendim, tabii ki. Yani tabii. burada hem tonaj hem verim, elhamdülillah, kalite. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ee, erkencilik durumu nasıl oldu? Erkenci, e, Haziran'ın 12'sinde hasat bitti. 12'sinde hasat evet. bitti. Ee, Gönlü... 13'ünde 13 tüccar bize teslim etti bahçeyi. Şimdi şöyle biraz daha gösterelim. Videomuzu bitirelim. Evet. Şimdi aynı şekilde şöyle... Yaz budaması sonrası, tepe sürgünler devam ediyor. Evet. Ee, hem kalite yaptık, hem verim, hem tonaj. Gelecek yılı da hazırlıyoruz. İnşallah. Şöyle gelin Abdurrahman amca siz de. Tavsiye eder misiniz gönül rahatlığıyla? Herkese tavsiye ederim. Böyle bir kişiye, beş kişiye değil. Rekor gelişim, verdiğinizin karşılığını veriyor mu size? Elhamdülillah verdi. Yani Kazandırıyor mu size? Veriyor elhamdülillah. Ee, biz teşekkür ederiz. Bahçenizi gezdirdiniz. Son bir kez bir şey daha soracağım. Sulama Buyur. ile ilgili bir gözleminiz var mı? Malum kurak zamandan geçiyoruz, ha. yıllarımız kurak geçiyor. 12-13 günde 5-6 saat damlamadan su veriyorum. Geçen sene mesela kullanmadan önce ne kadar veriyordunuz? Ee, Toprak şimdi, durumunu bildiğiniz için. Evet, şimdi o zaman böyle damlama yoktu. serme suydu ha. narenciye varken. Anladım. O zaman 15 güne, 17 güne, 20 güne bir suluyorduk. Anladım. Ee, biz teşekkür ederiz. Allah arttırsın. Daha fazla versin diyelim çevre komşularınızla, Mersin'deki tüp üreticilere. İnşallah Buradan selamlarımızı gönderiyoruz tüm Türkiye'ye. Kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ben de tavsiye ederim. Hem ne kadar hiç kimse şey yapmasın tereddüt etmeden. Yani hiç aklına bir şey gelmeden inşallah bu rekor gelişim gübresini alıp ağaçlarına kullanabilirler. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Saygılarımızı ederiz. Saygılarımızı sunuyoruz.